Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2020 astrolojik gündemi sevgili terazi burçlarına ne gibi etkiler getirecek? Yaşam yolculuğunuz bu yıl nasıl gerçekleşecek ve hangi transitler nasıl etkiler bırakacak? Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle daha çok içerik üretip astrolojik gündemden sizlere daha çok haberdar edebilirim. Bu videonun içeriği öncelikle önemli yıllık transitler, akabinde önemsediğim retrolar ve tutulmalar ve en son olarak önemli tarihler olacak. E, bu sıralama bu şekilde gidecek ve e, yıla şöyle bir uzaktan baktığımızda neler gözümüze çarpıyor bunlara değinmeye çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz ki Jüpiter bir burçta bir yıl boyunca konumlanıyor ve hemen hemen o yılın akışını Jüpiter'in transitleri belirliyor diyebiliriz. Yani yıllık yorumlarda aslında genellikle Jüpiter'in transitleri baz alınıyor. Ben bu yorumda sadece Jüpiter'in transitine değil. Birçok daha fazla detaya değinmek istedim. Çünkü Jüpiter geçtiğimiz yıl yay burcundaydı ve aslında en şanslı olduğu alandaydı. Ve bir daha 12 yıl sonra tekrar aynı konuma gelecek ancak... Balık burcundaki Neptün'e sıkılıkla yapmış olduğu kare açı Jüpiter'in şanslarını çok net bir şekilde hayatımıza geçiremedi. Bu nedenle özellikle yükselen burcu yay olanlar, güneşi yayda olanlar veya haritalarındaki yay alanlarında şans bekleyenler e, kısmi anlamda hüsrana uğradı diyebiliriz. Aslında Jüpiter girmiş olduğu burca ve eve şans ve bereket getiriyor doğru. Ancak e, zaman zaman yapmış olduğu sert açılarla beraber daha büyük e, zorlu neticeleri de bekliyor. Sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle e, Jüpiter'in Aralık 2019 tarihinden itibaren Oğlak burcuna geçişiyle beraber farklı bir döngüye geçiş yapacağız. Jüpiter Oğlak burcunda çok rahat etmez. E, çok da iyi bir şekilde fonksiyonlarını yürütmez. Ancak biliyorsunuz ki Oğlak burcunda konumlanan Güney Ay Düğümü, Satürn ve Plüto zaten bizleri 2,5 senedir ve 2019 en başta olmak üzere çok zorlu bir şekilde hırpaladı. Özellikle siz de oğlak burcu gibi lider burçlardan olduğunuz için eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, aile büyüklerinizle alakalı büyük sorunlar yaşadığınız zaman zaman ve bu kapsamda Jüpiter'in buraya gelmesiyle beraber işler birazcık daha yoluna girecek gibi. Dolayısıyla her ne kadar Satürn'ün oğlak transiti devam ediyor olsa da ve ve Plüton ve Neptünleri de hala yılın büyük bir bölümünde Oğlak burcunda bulunsa da Jüpiterin oraya girmesi özellikle taşınmalar, ev gündemleri, aile büyükleri, geçmişle alakalı, tabularınızın yıkılışı, geleneksel bakış açınızın yıkılışı gibi önemli konularda biraz daha sizi destekleyecek. Özellikle bu yıl siz sevgili terazilere bir taşınma gündemi tekrardan söz konusu olabilir. Ancak bu çok şanslı ve bereketli bir gündem olacaktır. Belki çok daha geniş ve güzel bir eve geçiş yapacaksınız. Belki ise çok hayalini kurduğunuz bir eve kavuşacaksınız. Birçok terazi bu süreçte ev alabilirler. Evleriyle alakalı güzellikler yaşayabilirler. Evlerinde daha mutlu, daha huzurlu. Kalabalıklar içerisinde keyifli zamanlar geçirecekleri dönemler yaşayabilirler. Bunun yanı sıra aile büyükleriyle alakalı ilişkilerde de aile büyüklerinden ciddi destekler görebilirler. E, bu noktada bunlarla aralarındaki problemlerin de daha iyi bir şekilde çözümlendiğine şahitlik edebilirler. Her ne kadar buradaki sınavlarımız devam ediyor olsa da bu güzel etkiler biraz daha e, ev, aile ve geçmiş döngüsü arasındaki e, zorlayıcı etkileri yumuşatmakta. Bir diğer e, önemli transit ise Satürn'ün kova burcu transiti. E, biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama iki buçuk sene transitte bulunuyor ve Geçtiğimiz iki buçuk sene boyunca Oğlak Burcu'ndaydı ve zaten yılın e, yarısına kadar e, yine Oğlak Burcu'nda konumlanacak. Bu yıl şöyle bir durum gerçekleşiyor. Satürn Kova Burcu'na geçiş yapıyor ancak e, tekrar retroaketine başlayarak yılı Oğlak Burcu'nda tamamlıyor. Bu da aslında e, Satürn Kova Transiti'nin bir fragmanı niteliğinde yani biz asıl etkiyi 2021'den itibaren göreceğiz. Bu noktada Mart ila Temmuz aralığı Satürn'ün Kova burcu transitini başlatmış oldu Aralık. Satürn'ün Kova burcu transiti ile beraber artık Satürn 5. evimize giriş yapacak. Yani Mart ve Temmuz aralığından bahsediyorum. Bu aralıkta özellikle çocuklarınız, hayattan almış olduğunuz tat Hayata karşı bakış açınız, e, hayattan almış olduğunuz keyif ve aşk-gönül ilişkilerinde bir takım zorlu sınavlar verebileceksiniz. Belki kısa sürede bir ilişkiniz varsa Satürn'ün kova transiti ile beraber işler ciddiye binebilir. Bu noktada sınavlar verebilirsiniz veya çocuklarınızla ilgili daha çok sorumluluk almanız gereken dönemler olabilir veya bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Tüm bunlar sorumluluk ve emek gerektiren durumlardır. Ancak dediğim gibi Mart Temmuz aralığına sıkışmış durumda Satürn'ün kova burcu etkileri. Daha sonra zaten tekrar Oğlak burcuna geçecek ve artık 4. evle ilgili yapılması gereken son işlemler de tamamlanacak. Bu yıl aynı zamanda ay düğümleri konum değiştiriyor, aks değiştiriyor. 5 Mayıs tarihi itibariyle Yengeç ve Oğlak Burcu'nda bulunan Kuzey ve Güney Ay düğümleri İkizler ve Yay aksına geçiyor. Aslında bu sizin için güzel bir haber. Çünkü Yengeç ve Oğlak aksı sizin köşe evlerinizi etkilediği için doğrudan aile hayatınız, kariyeriniz, geleceğiniz gibi çok da... Zorlayıcı alanlardan geçtiği için, çok da kilit noktalardan geçtiği için biraz sıkıntılar yaşadınız 2019'da sevgili teraziler. Aslında bu kısmen daha devam ediyor olacak. Ancak 5 Mayıs tarihi itibariyle e, tutulmalar aks değiştirecek ve ikizler yay aksına geçecek. Bu da özellikle 3. ve 9. evinizi etkileyecek. Yani iletişiminiz, eğitim hayatınız... Hayatı algılayışınız, yaşam yolculuğunuz, kendinize katmış olduğunuz değer, aldığınız eğitimler, kısa seyahatler, uzun seyahatler, yurtdışı gündemleri, yüksek lisans veya lisans eğitimleri gibi konular gündemde olacak. Ve Mayıs tarihi itibariyle artık bu alanlardan karmik sınavlarınızı vermeye başlayacaksınız sevgili teraziler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde bunlara ilişkin ayrıca bir video hazırlayarak size doğrudan nasıl etkiler olacak, tutulmalar nasıl etkileyecek, tutulmaların açıları ne şekilde bunlardan teker teker bahsediyor olacağım. Şimdi gelelim retrolara. Biliyorsunuz Merkür yıl boyunca birkaç defa burç değiştirerek retro hareketini gerçekleştiriyor ve bu aslında her birimizin biraz aşina olduğu bir deyim Merkür retrosu. Ancak her sene gerçekleşmeyen ve merkür retrosundan daha etkili bir biçimde gerçekleşen iki tane retro var. Bu retrolardan birisi venüs retrosu. Bir diğeri ise Mars retrosu. Zaten e, jenerasyon gezegenlerinin retrolarından bahsetmiyorum. Onlar çok uzun süreli ve zaten yeri geldiğinde önemsediğim retroları e, ayrı bir video çekerek hazırlıyorum. E, ancak bizim içsel gezegenlerimiz yani Merkür gibi Mars gibi Venüs gibi gezegenler doğrudan e, ruhumuza temas ettikleri için bunların retroları bizim hayatımızda daha somut bir yer ediniyor. Mars 2018 yaz aylarında retrodaydı arkadaşlar şöyle bir 2018 yaz aylarına geri dönüp bakarsanız çok fazla girişimde bulunamadığımız biraz böyle ağır çekim yaşadığımız bir yazayı hatırlayacaksınız ve e, özellikle duygularımızı ifade etmekte, sıkıntılarımızı ifade etmekte oldukça zorlandığımız e, zaman zaman pasif-agresif durumlar yaşadığımız bir yaz geçirmiştik. 2019'da e, Mars retro yaşamadı arkadaşlar yani Mars ve Venüs retrosunu biz 2019 yılında yaşamadık. E, bu bakımdan rahat bir yıldı. Ancak e, 2018 yılında hem Venüs retrosunu hem de Mars retrosunu deneyimlemiştik. Mars e, Haziran ayından itibaren koç burcuna geçiş yapıyor. Yani tam karşınıza 7. Evinizde. Bu sizin için çok kritikti sevgili teraziler. Çünkü 7. evde Mars özellikle evli terazi burçları veya ciddi ilişkisi olan bir terazi burcuysanız bu anlamda sizi biraz zorlayabilir. Partnerinizin öfkeli çıkışları, ani çıkışları, e, agresyonlar, e, ortaklıklarda e, çıkan tartışmalar, e, eşler arasında çıkan tartışmalar söz konusu olabilir. Ancak şöyle bir güzel tarafı var. Mars yönetici evinde yani koç burcunda. Dolayısıyla burada özellikle öfkenizi ifade etmek istiyorsanız doğru bir şekilde ifade edebilirsiniz. İlişkinizde tutkuyu artırabilirsiniz. E, fiziksel çekimin artması veya birlikte yapılan e, özellikle rekabet içeren aktivitelerin artması da söz konusu olabilir. Bu bağlamda oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra e, Mars'ın koç burcunda bulunması e, eğer gerekliyse kopmaları veya birçok terazi içinde ani bir şekilde evlilikleri de temsil eder. Yani e, eğer bir türlü evliliğe cesaret edemiyorsanız ani bir kararla evlilik kararı da alabilirsiniz. Bu anlamda da olumlu bir etkisi vardır. Ancak Mars Haziran ayında Koç burcuna geçişinden sonra özellikle Eylül ve Kasım aralığında bir retro yapacak arkadaşlar. Bu retro sürecinde aksiyon almamız, adım atmamız, harekete geçmemiz oldukça zorlaşacak. Özellikle 7. evinizde gerçekleştiği için bu retro e, ilkli ilişkilerde adım atmak, kendinizi ifade etmek, duygularınızı ifade etmek, ortaklıklarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak, Belki doğru bir zeminde tartışabilmek ve konuşabilmek noktasında çok fazla ivmek kat edemeyebilirsiniz. Ancak Eylül ve Kasım aralığı bir şekilde tadilat e, aralı arkadaşlar. Geçmişle alakalı problemleri çözmek adına e, oturup e, konuşabileceğiniz bir zamanda aslında yeniden harekete geçmek ve bir şeyleri çözümlemek anlamında sonuç vermeyecekse de sorunları bir şekilde karşıdakine aksettirebilirsiniz. Aslında Haziran ayının başından... E, Yeni yıla kadar Mars Koç Burcu'nda ve 7. eviniz oldukça aktif. Yani yılın ikinci yarısı motivasyonunuz, enerjiniz, aklınız, fikriniz her şey 7. ev ve ilişkiler üzerine olacak. Ve birçok terazi Burcu evlenecek, birçok terazi Burcu boşanacak, birçok terazi Burcu ortaklık kuracak veya ortaklığını sonlandıracak diye düşünüyorum. Çünkü gündeminize gerçekten çok net bir şekilde oturmuş olacak Mars'ın 7. ev ziyareti. Bir diğer önemli retromuz ise Venüs retrosu. Aslında bu seneki retrolar doğrudan sizi etkiliyor sevgili teraziler. Çünkü hem Mars 7. evinizde yani ilişkiler evinizde retro konumda olacak. Ve Venüs yani yönetici gezegeninizi bu sene retro gerçekleştirecek. Yani oldukça etki alacağınız bir süreç özellikle bahar aylarından itibaren yaşayacağınız karmik etkileri mutlaka yorumlarda paylaşın. Oldukça merak ediyorum doğrusu. Bu kapsamda özellikle ikili ilişkilerin hayatınızda oldukça önem arz edeceği bir dönem yaşayacaksınız 2020 ortası itibariyle. Evet, Venüs ikizler burcunda 13 Mayıs ila 25 Haziran aralığında retro konumda olacak. Bu retro özellikle 2012'de yaşamış olduğumuz retroya benzerlik gösteriyor. Yani şöyle bir 2012'nin yaz aylarına bir geriye dönüp bakarsanız bu süreçte yaşamış olduklarınıza bir benzerini deneyimleyeceğiz. Bu retro sizin 9. evinizde meydana geleceği için özellikle uzaklarda kalan veya uzaklarda yaşayan ikili ilişkilerle alakalı haberler gündeme gelebilir. Yani çok uzakta kalan veya şehir olarak veya mesafe olarak uzakta bulunduğunuz eski aşklarınızdan haberler gelebilir bu süreçte veyahut yaşamış olduğunuz bir ilişkinin çok ummadık kişilerden haberleri gelebilir veya bir seyahat sonrası veya bir eğitim sonrası bu tarz karmik etkilerle yüzleşebilirsiniz. Özellikle bu süreç içinde yeni bir eğitime başlamak, yeni bir e, yurt dışı veya taşınma gibi konularda hayati konularda karar vermek doğru değil. E, yüklü bir yatırım yapmak yurtdışı ile alakalı veya eğitimle alakalı çok doğru değil veya yeni bir ilişkiye başlamak anlamında da 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığı çok uygun zamanlar değil. Ne yapabiliriz peki bu süreçte? Özellikle geçmişle alakalı aşklarımız, ilişkilerimiz, ilişkilerdeki tutumlarımızı değerlendirebilir. Veya eğitim hayatımızla alakalı veya seyahat planlarımız, yurt eğitimimiz, kendimize katmış olduğumuz değer ve yaşam yolculuğumuzla alakalı önemli bir sorgulama yapabiliriz bu dönem içerisinde. Çok büyük ve çok ütopik planlar kurmamaya çalışalım. Yani bir takım sorgulamalar ve değerlendirmeler için uygunsa da yeni adımlar ve yeni başlangıçlar için uygun değil. Eski konuların tekrar tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Örnek veriyorum. Belki Eski bir kazanmış olduğunuz okulu tekrardan başlamak isteyebilirsiniz. Eskiden taşınmış olduğunuz bir şehri tekrar görmek isteyebilirsiniz. Yani bu isteğinizin hangi aralıklarda gerçekleştiğine dikkat edin. Eğer daha önceden süre gelen bir istekse bu aralıklarda tabii ki yapabilirsiniz ve gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu bahsetmiş olduğum aralıklarda aklınıza gelen düşünceler ve icraatlar sıkıntılı olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Eğer haritanızda Venüs Retro değilse tabii Sıra geldi tutulmalara. E biliyorsunuz tutulmalar her zaman ay düğümlerinin bizlere yansıma şeklidir. Dolayısıyla kadersel temalar tutulmalar kanalıyla hayatımıza girer. Bu senede 6 tane tutulmamız var. Bu tutulmalar yengeç ve oğlak aksında ve aynı zamanda yay ve ikizler aksında meydana gelecek. Dolayısıyla çift ruhlu bir sene olduğunu söyleyebilirim. 10 Ocak tarihinde yengeç burcunda ilk ay tutulmamızı yaşayacağız. Bu ay tutulması sizin 10. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla kariyer hayatınızla ilgili artık bir karar evresine gireceksiniz sevgili teraziler. Geleceğiniz ne şekilde planlamalısınız? Bu noktada hayalleriniz neler ve neler gerçekleştirmelisiniz? Bu kapsamda bir takım kararlar vereceksiniz. Bunlar duygusal kararlar da olabilir. Üstlerle ilişkilerde bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Patronlar, ebeveynler gibi. Dolayısıyla 10 Ocak itibariyle özellikle 2019 yılının başından beri yaşamış olduğunuz sıkıntıların tamamlanma evresine geçiş yapabilirsiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma ise 3. evinizde meydana gelecek ve 3. evinizdeki ilk tutulmayı deneyimleyeceksiniz. Bu da özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, sık görüştüğünüz kişilerle alakalı e, gelişmeleri beraberinde getirebilir. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Belki bir eğitimi sonlandırabilirsiniz. Bir anlaşma, bir kontrat veya imza gibi gündemler ortaya çıkabilir. E, bunun yanı sıra kardeşleriniz, yakınlarınızla alakalı e, gündemlerle meşgul olmak durumunda kalabilir veya bazılarıyla bir takım duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. E, bunun yanı sıra e, seyahatler ön plana çıkabilir veya aracınızla ilgili durumlar e, 5 Haziran tarihi itibariyle gündeminize giriş yapabilir sevgili 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması var. Güneş tutulmaları aslında büyük kapsamlı yeni aylardır. Dolayısıyla yeni başlangıçları temsil eder. Yengeç Burcu'nda gerçekleşen bu güneş tutulması sizin 10. evinizi etkileyecek. Ve bu bağlamda özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli bir karar evresinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bu Belki işinizden memnun değilsiniz ve işinize son vereceksiniz. Belki e, yeni bir hayat yolculuğuna giriş yapacaksınız. Toplum önündeki statünüz değişecek. Belki evlilik kararı alacak bu sene teraziler 21 Haziran tarihi itibariyle. Bu anlamda özellikle toplum önündeki yerinizi ve geleceğe bakış açınızı güncelleyecek yeni başlangıçlar 21 Haziran tarihi itibariyle hayatınıza giriş yapabilir. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak burcunda bir ay tutulması var ve Oğlak Burcu'nun son ay tutulması bu esasında. 4. evinizde meydana geliyor. Bu da artık 2019 yılının başından beri aile, ebeveynler, evle ilgili problemler, beraber yaşadığınız ins insanlarla alakalı sıkıntılar, e taşınmalar, bunlarla alakalı gündemin son noktasına geldiğinizi gösteriyor. Artık e Yeriniz, yurdunuz, ebeveynlerle ilişkileriniz belli olacak e, sevgili teraziler. Bu noktada belki son bir taşınma, belki son bir tartışma, belki son bir kriz yaşayabilirsiniz bu bağlamda bahsetmiş olduğum alanlarda. Ancak e, akabindeki süreçte zaten 2020'nin sonuna kadar e, bu kurmuş olduğunuz düzeni devam ettiriyor olacaksınız. Çünkü artık e, ay tutulması e, aks değiştiriyor olacak. Evet, 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. İkizler burcunda yaşayacağımız bu ay tutulması sizin 9. evinize etkileyecek. Bu da özellikle bu da özellikle eğitim hayatınız, yurt dışı gündemleri, uzaklarla alakalı meseleler, yaşama ve maneviyata olan bakış açınız gibi konularda size bir kırılma noktası yaşatabilir. Belki Karşılaştığınız olaylar, karşılaştığınız kişiler hayatınızı ve yaşam yolculuğunuzu sorgulamayı size hatırlatabilir. Bu noktada belki birçoğunuz eğitimini sonlandırabilir veya yeni bir eğitime başlayabilir. Yurt dışı ile alakalı konular gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra gerçekten hayat görüşünüzü, vizyonunuzu değiştirecek yeni olaylarla, duygusal karmik etkilerle yüzleşebilirsiniz sevgili teraziler. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise Yay burcunda bir güneş tutulması yaşıyoruz ve Yay burcunun güneş tutulmasıyla beraber artık üçüncü nizde yeni başlangıçlar hayatınıza giriyor. Bunlar nelerdir? Ee, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni eğitimler, yakın çevreli yakın ve dirsek teması halinde bulunmak. Bunun yanı sıra bol sohbetler, bol muhabbetler ve toplantılar hayatınıza giriş yapabilir. Özellikle 14 Aralık tarihi itibariyle hayatınıza girecek insanlara e, size edilen tekliflere dikkat edin. E, bu bağlamda e, karmik etkiler barındırabilir ve e, bunlara bir şekilde çekilebilirsiniz ve bunu deneyimlemeniz gerekebilir. Belki birçok terazi burcu araç satın alabilir, e, kısa seyahatlere çıkabilir, hayat yolculuğunda ufak eğlenceli e, Aktivitelerle yüzleşebilir 14 Aralık tarihinden itibaren. Yani daha çok kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, eğitiminize, vizyonunuza katkıda bulunmak isteyeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız sevgili teraziler. Oldukça keyifli yeni başlangıçlarla beraber yılı kapatıyor olacağız. Ve tutulmalar bu kapsamda sizin hayatınızda kadersel döngüleri oluşturacak. Evet, tutulmalar bu şekilde etki ederken son olarak birkaç önemli tarihten bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de oldukça önemli tarihler var. Ancak 2020'ye şöyle bir uzaktan bakınca dikkatimizi çeken ve gerçekten yapılandırma etkisi büyük olan birkaç tarihten bahsedeceğim. Zaten diğer detaylardan ve diğer tarihlerden zamanı geldiği zaman haberdar olacaksınız. Bu bağlamda özellikle... Köklü ve yapılandırıcı tarihleri belirtmek istiyorum. Öncelikle 12 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinden bahsedelim. 12 Ocak tarihinde Satürn-Plüton kavuşumu var. Özellikle 10 Ocak'ta meydana gelen tutulmadan sonra e, tutulma etkisindeyken halen 12 Ocak'ta satürn plüto kavuşumu e, önemli bir yenilik getirecek hayatınıza. Hangi anlamda? Oğlak Burcu yani 4. evinizde. Bu ne demek oluyor? Eviniz, aileniz, yuvanız, taşınmalar, e, bunlarla alakalı gündemler, yeriniz, yurdunuz, geçmişiniz, kökleriniz... Bu bağlamda hayatınızda köklü ve e, sıfırdan başlayacağınız, sizin için biraz zor olsa da e, aslında güçlü bir şekilde ayağa kalkacağınız bir kavuşum. Bu e, kavuşumsa tüm pürütö kavuşumu ve e, gerçekten özellikle 2019'un başından beri yaşamış olduğunuz ev, aile, ebeveynler problemlerinin son bulacağı ancak yine de nasıl gerçekleşmesinden hoşnut olacağınızı bilemediniz. Yani aslında gerçekleşmesinin akabinde çok da hoşnut olmadığınız değişiklikler meydana gelecek. Ancak bunlar Plüton'un özellikle 2020 boyunca etkin olduğunun ilk göstergeleri diyebilirim. 13 Ocak tarihinde ise bu kavuşuma yani Plüton Satürn kavuşumuna güneş ve merkür eşlik ediyor. Dolayısıyla bu anlamda özellikle Ocak ayının başı itibariyle yerler, yurtlar, ev alımı, satımı, yer değişiklikleri, ebeveynlerle olan ilişkiler, geçmişte ve köklerle ilgili Bağlantılar e, önemli manada e, değişiyor olacak. Evet 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise ay düğümleri aks değiştiriyor. Videonun başlangıcında da bahsetmiştim. E, kuzey ve güney ay düğümü yay ve ikizler aksına geçiyor. Yengeç ve oğlak aksındaki düğümler tamamlanıyor ve biraz rahat nefes alıyorsunuz sevgili teraziler. Çünkü köşe evlerden çıkan kuzey ay düğümü e, bu anlamda özellikle daha çok eğitim anlamında ve seyahatler anlamında sizi etkiliyor olacak. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Plüton-Satürn kavuşumuna bir de Jüpiter eşlik edecek. Burada özellikle 4. evinizde şanslı ve bereketli enerjiler meydana gelebilir. Belki yeni bir ev alabilirsiniz. Belki daha ferah ve daha geniş bahçeli bir eve çıkabilirsiniz. Belki aradığınız evi bulabilirsiniz. Ebeveynlerle ve geçmişte olan problemleriniz çözüme kavuşabilir. Yani köklerinizle, geçmişinizle ve maddi durumunuzla barışacağınız, belki yatırım fırsatı yakalayacağınız bir süreç başlayacak 2 Temmuz itibariyle. Çünkü Jüpiter'in burada şanslı etkisini hissediyor olacaksınız. Son olarak 21 Aralık tarihinden bahsetmek istiyorum. Burada ise Satürn Jüpiter kavuşumu söz konusu. 21 Aralık'tan Satürn Jüpiter kavuşumuyla beraber özellikle hayatınızda şanslı başlangıçlar yine 4. evinizde. Yani aslında bu bahsetmiş olduğum birçok önemli tarih Oğlak Burcu temalı olduğu için 4. evinizde meydana gelecek. Yani bu sene birçok terazi taşınacak, birçok terazi evlenecek, birçok terazinin ailesi genişleyecek, birçok terazi ebeveynleriyle ilgili sorunları çözümleyecek, birçok terazi geçmiş bilinçaltı sorunları ve kökleriyle alakalı meseleleri çözümleyecek ve bunlarla yüzleşecek. Bu bağlamda aslında 2020 bu anlamdaki sorunların tam anlamıyla çözülmesi ve kırılmasını gösteriyor olacak sevgili teraziler. Evet önemli tarihlerde bu şekildeydi umarım faydalı olmuştur e, detaylıca e, anlatmaya çalıştım 2020 gündemini umarım e, çok güzel bir 2020 geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz 2020'den beklentileriniz ve 2020'de yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz her mutlu sağlıklı huzurlu e, bol yatırımlı ki özellikle dördüncü cemimizin almış olduğu etkiye dayanarak e, Felah ve e, sağlıklı bir 2020 diliyorum. Hoşçakalın.